izlediği arabanın yanında desteklerden. Şimdi yorumlarda o kadar soru geldi. Bu arabaya neler harcandı? Masrafı ne oldu? Çok video sorusu var. O yüzden şimdi sana bırakıyorum ben kamerayı. Bakalım neler var neler yok. Bir senden dinleyelim. Kanka kendinde biliyorsun zaten bunun muhabbetini baya yaptık. Çok para harcadım. Hani baya bir para harcadım. Hiç de kaçınmadım. Hani öyle 3-5 falan hiç düşünmedim. Ama biz tabi 107,5-108 harcamadık yani ona gerek yok. Ee, ama şöyle girdiğimde mesela yani ufak tefek şeyleri saymaya da gerek yok zaten ama 1000 yani lira Farsis takımına gittik. E, 4000 lira jant plastik aldık. Ondan sonra kaportası, boyası aracın 7000 lira yapıldı. Bunları yazayım mı ben tek tek yoksa toplamını atalım mekanına? Nasıl yapalım biz söyleyelim, toplayanlar toplasın mı diyelim. Vallahi nasıl istiyorsan onu sana bırakayım, sen nasıl <gülüyor> istiyorsan öyle Daha sonrasında e, air distansiyonu taktım 3000 liraya. Pudra kit taktım 750 lira, 1000 liraya mal oldu hemen hemen. Kapılar ama bu zaten çok soru aşırı derecede soru geliyor bu konuda. Kapılarımın maliyeti bana beş buçukla altı arası. Yani 6 bin lira rahat demiştir. Diyorlar ki niye bu kadar pahalı? Yaptırmak isteyen varsa yaptırsa görür. Yani bu sistem hemen yapıp da böyle kullanıla verecek bir sistem değil. Bunun çok aşırı tefahattları var. O yüzden de sürekli para yiyor doğal olduğu gibi. Daha sonrasında Rocktop Divingo taban üç bin lira bir yedi. Ne diyorsun? Devam ediyoruz. Daha sonrasında... Yani bunu isteyen de yani Bizde Fazlası çıkacaktır. Ben hiç kağıda vurup de hesaplamadım ama... Totalini yazalım en son ekranda. Olabilir yani. Söylediklerin hepsini mi? ben tabii yazayım, tabii. ekranda çıkaralım. Az çıkarsa ben kefirim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi devam edelim. Ee, 3 bin lira raktop tavan dedik. 5 bin lira... iç döşemesine gitti. Ee, kapılardır, koltuktur, konsoldur, tavandır. Tabanıdır. Yani... A'dan Z'ye iç olarak döşemesi olarak yani kaplaması olarak her şeyle 5000 lira mal oldu. Daha sonra e, bu arada arabayı da biz kendimiz 22.000 lira aldık ve ben bu arabayı aldığımda sadece sağ ön çamurlu değişikti. E, şu anda kapılardan dolayı çamukları da söküp takımı oldu ama diğer türlü yani bu havanda bile boyu yok. İkinci kez e, 22 22.000 liraya arabayı aldık. Devam edelim. Zaten paranın da en çok kısmını desem olacak tesisat müzik sistemi aldı müzik sistemin hemen hemen nereden baksanız bir 15 bin lira kadar para gömdüm yani kablosundan, mikinden, teybinden, amfilerinden, basından derken akülerinden derken yani buldu 15 bin ee, Yani yani an kafamda bile hesaplamamasına bakarsanız ama bir 60-65 çık çıktı galiba yani Bunun totalde zaten şeye, videonun devamına koyarız ee, daha başkasında Kısa tıravez bir jantlar e, için jantların içlerlerden oynama yaptık, hiç bir konforu düşürmesin diye arkalarda kilitleme yaptık. Bunlarda bir 2000 bin lira kadar para yedik. Tabii şöyle bir durum var. Yani bu gittiği, geldiği. Mesela ben bu araba bir şeyler yapılması için Afyon'a gitti, bir şeyler yapılması için Ankara'ya gitti. E, bu arabaların bazı şeylerin yapılması için ustalarına gittiği, yani bunun gittileri, geldileri. Bazı yerde kurtarıcıya gitti. Mesela bir İzmir'e kendim götürdüm ama e, hani bunların da maliyetleri için içinde. Bunlarla zaten Yani hemen hemen totalde 60-65 Belki 70'e çıkacaktır bilmiyorum Ve sürületlerim arasında yani abartılmış hiçbir şey yok e Ayrıca 3.5 cm arkaları Yani bu 2000'in içinde 3.5 cm arkaları dışarı çıkarmak için Flanş yaptırdım özel Bunun kitlemesini Önler, yani Dibine kadar indiğinde bile Sıkıntısız konforda bile hiçbir sıkıntı yok Sürülebilir Yani kendim abartmak için söylemiyorum ama Hani hem bilinilebilecek, hem gösteriş yapabilecek, hem dikkat çekilebilecek, ya yani en dolusu desem yeridir Şunu da söyleyeyim, ee, bazen böyle yorumlar geliyor bana, hani söylentiler de geliyor. Neden hani olan falan? falan. Ya yani şimdi seleksin konforu, yani hani motor olarak bile bir dolu oluyor, daha güzel oluyor. Ve ben hep seleks istiyordum zaten. Şahinli yaptım ben bunu daha önce. Seleks olsun, hani onu yapayım dedim. Beyazını da özel istedim çünkü kırmızı ağabeyim de var. O yüzden beyazı daha hoşuma gidiyordu. Masraflar yani bunlar hesaplamak isteyen hesaplayabilir, açıp açıp izleyebilir. Birazdan biz de hesaplayacağız belki daha fazla çıkacak yani ben 55-60 demiştim ama hiç de hesaba vurmamıştım. Ama 65-70 rahat gelecektir. Buna eminim. İlla ki şeyler de vardır. Kesinlikle. Yani ince boncuğu mutlaka vardır. Kesinlikle yani. Olmuyor tekrar yap, olmuyor tekrar yap şu. Cam kaldırma modelleriyle, karşılama modülünü bile hani onları en ince detayı ne kadar düşündüm. Yani şu kapı sistemleri, kapı sistemlerini bile hani iyi paraya yer. Yani. Bunlar işin içinde ama bunları çoğunu saymıyorum bile. Ee, şu direksiyonu bile özel getirdim yani hani kendim ufak tefek şeyleri zaten saymaya gerek yok. Ama totalde hani toplama vurduğumuzda buraları son Söylemek istediklerin nelerdir? Şimdi açıkladın. Nelere ne kadar harcandı? Toplam fiyatı da şu an büyük bir ekrana yazdık biz. Hesaplamadık ama şu an ekranda var. Sizlerde göreceksiniz. Yani bunun artısı var, eksi yok. Emin olun buna. Ee, son olarak da yani gene ilk videoda dediğim gibi hani böyle şeylerin önüne geçilmemeli. Ve yapılacaksa her şeyin en iyisi yapılmalı bence. Yani birbirinden bir şey görüp de bir şeyler yapmak bu... Ondan gördüm, yaptım değil, bence kendi imkanlarının bir tık daha üstüdür. Bence bunlar uygulanmalı, yapılmalı. Son olarak bir şeyler bunlar. Daha yeni projelerle, bu araç üzerindeki daha iyi düşüncelerle tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın o zaman. Evet.